Dolayısıyla ben bu anlamda çok fazla farklı rol aldığım için sorumluluk anlamında bir sürü alanını tanımış oldum pazarlamanın ve hani pazarlama pozisyonlarına daha hazır hale geldim. O yüzden ilk önce pazarlamanın farklı alanlarında deneyim sahibi olmanın önemli olduğunu söyleyerek başlamak istiyorum. Pazarlama her ne kadar daha soyut bir kavram gibi olsa da analitik tarafı çok gelişen ve günümüzde ayrıştırıcı bir taraf. Ben kariyerimin önemli bir kısmını büyük veri, veri madenciliği veya müşteri analitiği taraflarında geçirdim. Dolayısıyla da hani pazarlamada bir performans göstergesinden bahsediyorsak onu analitik anlamda o yaklaşabilmek veya iletişimi yaptığımızda bile bunun yaptık da ne oldu tarafını açıklayabilmek tarafında şansım oldu.